Ağustos 1999'un gazeteleri, evet. yaklaşık evet. 300 civarında gazete var efendim. Onlardan önemli olanları, e, sevgi olarak açtık. Bugüne kadar yaklaşık elinin yerine sergimiz var ama şu gazeteler yok efendim. Mesela Kocaeli Gazetesi, o dönem. Ve cilt cilt yaptık bunları, 2-3 ay toparladık.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 Eylül 2021 Gebze İlim Kültür Tarih Araştırmaları Vakfı Araştırma Merkezi Kütüphanesi'ndeyiz. Önemli bir misafirimiz var kütüphanemizde. Kocaeli Milletvekilimiz Sayın İlyas Bey. Ee, İlyas Bey hem bir teknik insan, hem bir devlet adamı, hem de Kocaeli bölgesini yakinen bilen birisi. Sayın Vekilim, üç dönemdir vekilimizsiniz ama burada uzun süre. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Evet, 1960 Erzurum Şenkaya doğumluyum. İlkokulluğu memlekette okuduk Erzurum'da. Ortaokulu Sarıkamış'ta, liseyi Ankara'da okudum. Üniversiteyi koca, şeyde, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okudum. Yüksek lisansı orada yaptım. Akabinde serbest çalışmaya başladık. İstanbul'da başladık. Kocaeli'de bir ihale nedeniyle gelmiştik 86'da ve Kocaeli'de kalıverttik. Sonra öyle genelde söylüyorum evlilik ihalesinde Kocaeli'de yapınca. İfade eder için. Ee, şöyle söyleyeyim ben Kocaeli aslında e, Türkiye'nin bir özeti olarak görüyorum. Türkiye'de ne varsa Kocaeli'de var. Her yönüyle bu. Gerek coğrafi yönüyle, doğal güzellikleri yönüyle, gerek kültürel yönüyle. Yani düşünebiliyor musunuz? E, dünyanın belki de en zengin kenti de diyebiliriz bu anlamda. şeyde Türkiye'deki 80 vilayetin kültürünün yaşandığı tekildir Kocaeli. Kendisine dahi 81 vilayetin kültürünü yaşandığı tekildir. Ve Koca, Kocaeli'ye baktığınız zaman doğal güzellikler açısından dağ vardır, ormanı vardır, yaylası vardır, işte denizi vardır, gölü vardır. Türkiye'de ne tür doğal güzellikler varsa Kocaeli'de aynısı geçerli. Dolayısıyla Kocaeli gerçekten Türkiye'nin en zengin kenti ve Türkiye'nin her anlamda bir özetidir. Türkiye'yi gezeceğini, Kocaeli'yi gezdiğin zaman Türkiye hakkında çok rahat bir şekilde e, bilgi sahibi olabilirsiniz. Ama hep sanayi kenti olarak biliniyoruz değil ya mi? Şöyle, e, tabii aslında e, ağırlıklı olarak sanayi ile anılmış. Ancak e, bu da şöyle, e, sanayiyle anılmış ama Kocaeli'deki kullanılan arazilerin ancak %1'i sanayi için kullanılıyor. Kocaeli'nin mesela %40'ın üzerindeki bir alanı ormanlık alandır. Bu ön plana çıkmamış. Türkiye'nin en yeşil kentler. Kesinlikle, kesinlikle. İki Tarım alanları var aynı zamanda ama sanayi alanları çok az bir miktar. Tabi şu özelliği var, Türkiye'deki önemli sanayi tesisleri burada. Ama sanayiye geçmeden isterseniz bir yola çıkalım. Marka kent, tarih kültür turizminde Marka kent Kocaeli. İsterseniz belgesel görüntülerimiz var. Karadeniz'e, Marmara'ya, Sapanca Gölü'ne evet. bitişik muhteşem bir kent Kocaeli. Kocaeli belgeseliyle karşınızdayız. İlyas Bey'le biz sohbet ederken sizleri belgesel görüntülerle Kocaeli'ye götürüyoruz. Birlikte izliyoruz.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 Bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir Kocaeli. Belgesellerde de gözüktüğü gibi, içinde de yaşadığımız gibi Kocaeli Karadeniz'e sınır, Marmara Denizi'ne sınır, Sapanca Gölü'ne sınır. Aslında bir yarımada Kocaeli. E, hatta böyle genelde konuşuruz işte... Kocaeli'den Sapancagöl'de oradan da Karadeniz'e bir kanal açılırsa o zaman adaya da dönüşüyor. Evet. Gerçekten. Adapazarı Kocaeli'ye, İzmit'e bağlıydı. Yani Kusura... tabii önceleri Kocaeli'ye bağlıydı. Hatta Orhan Bey'in döneminde bu bölgeler alındığı zaman şey, Akça Koca tarafından bu bölgeler fethedildiği zaman ilk ismi Akça Koca ili olarak geçiyor. Akça Koca'nın ili olarak geçiyor ve şeyden Melençay'ından ta İstanbul Boğazı'na kadar tamamı Kocaeli ili olarak adlandırılıyor. çok güzel bir var. projesi var. Turizm kenti yani hep bilim teknoloji sanayi kenti Kocaeli. Küçük. Türkiye, Kocaeli insanlarımızla turizm noktasında da önemli. Çok güzel çalışıyor. Ben şöyle söyleyeyim İsmail Bey. Şimdi ben 94 yılında belediye meclisiyeti olarak seçildim. Hizmet İzmit Belediyesi'nde. Ve 2011'e kadar, milletvekili oluncaya kadar da 17 yıl belediye meclisiyeti yaptım. 10 yıl muhalefette kaldık. O dönemlerde biz genelde işte muhalefet olduğumuz dönemlerde şunu eleştirirdik. Dedik ki ya burası Kocaeli sadece sanayiyle anılıyor. Turizm aslında gerçekten bir değer burada, kültür bir değer, doğal güzellikleri var bir değer, üniversite kentidir. Bunlar ön plana çıkmıyor diye eleştirirdik. 2004'te şey olunca, belediyede de iktidar olunca bir baktık ki ya gerçekten bir sıkıntı var. Sıkıntı şu, Kocaeli sanayinin baskısı altında kalmış. Ama bu doğal güzellikleriyle ilgili maalesef bir çalışma yapılmamış. Ha, çalışma nasıl yapılacak mesela sanayicileri eleştirdik dedi ki o dönemlerde 2004'e kadar ya sanayici burada işte misafirini getirir zaman Kocaeli'de ağırlamıyor, Kocaeli gezdirmiyor vesaire. Sonra bir baktık ki ya Kocaeli'de maalesef sanayicinizi götürebileceğiniz bir alan yok, bir şey yok, lokanta yok, konaklatabileceğiniz, misafir edebileceğiniz beş yıldızlı oteller yok. Biz bunu o dönemde tercihli imar planı uygulamasıyla Kocaeli'de beş yıldız otellerin yapılmasını arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın Kocaeli halkına hediyesi olan Sekap Saka Park'ın buna hediye edilmesiyle birlikte o doğal güzellikler ve Körfez'le de İzmitlilerin tanışması sağlanmış oldu. Aynı şekilde Gebze bölgesinde Eskisar sahilinde yapılan o çalışmalarla, işte Gaziler Dağı'nda yapılan çalışmalarla, Kandıra sahillerinde yapılan çalışma çalışmalarla Kocaeli o sanayinin baskısı altından yavaş yavaş kurtardı. Onunla birlikte tarihi değerler ön plana çıktı, kültürel değerler ön plana çıktı, turizm ön plana çıktı. Yani düşün, düşünebiliyor musunuz? Aynı anda denize girebileceğiniz ve kayak tesis yapabileceğiniz bir tek kendidir Kocaeli. Bunun gibi başka bir yerde bunu yakalama şansınız yok. Biz bunu yaşadık. Sahilde Plaj Velaybolu müsabakalarına katıldık. Yani biri STK organize etmişti, biz belediye yetkili olarak gittik, onlara katıldık. Aynı gün kısa kollu Deniz kenarında, aynı gün geldik, Kartepe'de Eğriyelti Yaylası'nda Şenliklere katıldık, palto giymek zorunda kaldık. Böyle <gülüyor> dört Mevsim'in mevsimine... Geçmişten günümüze uzanan tarihi kent olarak, iklimi, verimli toprakları, ormanları, Akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı M.Ö. ve sonra önemli bir geçiş noktası ve yerleşim merkezidir. İlk yazılı tarihi M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Negaralıların yaşadığı Kocaeli'nde daha sonra sırasıyla Firikler, Makedonlar, Presler, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar,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 Tarihte Kandıra'dan Şile'ye kadar Marmara bölgesinin geniş bir bölümünde kervanların konakladığı, Bağdat, Berlin ve Hicaz Demiryolları'nın kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. Dünyanın önde gelen kültür başkenti kabul edilen İstanbul'a sınır olan Kocaeli, Marmaray, Körfez Geçiş Köprüsü, Üçüncü Boğaz Köprüsü, Bağlantı Otoyolları, Hızlı Tren, Cengiz Topel ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Eski Hisar Topçular feribot attı ve İzmit Körfezi'ndeki limanlarıyla uluslararası ulaşım lojistik üssü olma yolunda hızla ilerlemektedir. Birçok uygarlığın ve farklı kültürün kaynaştığı bu coğrafya ihtişamlı yapıları, sanat eserleri, eşsiz motifleri ve lezzetlerini tüm canlılığıyla bizlere sunmaktadır. Kasre Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Atatürk ve Redif Müzesi Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi gibi birbirinden nadide ve özgün mimari eserlerle ziyaretçilerini beklemektedir. Sayın Vekilim, zaman ayırdınız geldiniz ve sizler teknik bir insansınız. Ee, biz tabii o konuyu da fazla açmak istemiyoruz ama bir vaka, bir gerçek, deprem gerçeği. 17 Ağustos Marmara depremini birlikte yaşadık ve çok önemli sıkıntılar yaşadığınızı da biz o dönemde biliyoruz. Ama e, biz bir depremde bilinçlenme deprem e, projesi, sosyal sorumluluk projesi e, geliştirdik. İşleri Bakanlığı, sizler sahip çıktınız. İlk söyleşi ve projenin de ilk başlangıcı olarak sizinle başladık. Deprem gerçeği. Nedir? Teknik bir insansınız 17 Ağustos Marmara depremi. Depremle ilgilendiğinizden dolayı, bu hassasiyetinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Gerçekten deprem nedeniyle bizim canımız çok acıdı. Ülke olarak canımız acıdı, devlet olarak canımız acıdı, millet olarak canımız acıdı. Ha, bunlara baktığımız zaman da, geriye doğru dönüp baktığımız zaman da maalesef yapılan e, bu e, can kayıpların en önemli nedenlerden bir tanesi de güvensiz yapılar. Yani vatandaş olarak hepimizin sorumluluğu var. Devlet olarak devletin sorumluluğu var. Belediyelerin sorumluluğu var. Sonuçta biz birinci derecede deprem bölgesi, fay hattının üzerinde yaşayan bir ülkeyiz. Bu sadece koca ile İl İl sınırı değil. Ülkemizin büyük bir alanı, yani yüzde altmış, yetmişlik bir alanı deprem riskiyle karşı karşıya olan bir bölge. Tabi burada şu önemli, bunu bilim adamları da bunu söylüyorlar. Depremlerdeki can kayıpları depremin neden olduğu can kayıpları değildir. Maalesef insanoğlunun depreme dayanıksız yapmış olduğu binaların yıkılması nedeniyle oluşan can kayıplarıdır. Ve 99 depremiyle ilgili sizin araştırma yaptığınız projeyi uygulayacağınız 99 depremiyle ilgili bilim adamlarının açıklamaları var. Depremden dolayı sadece bir kişi hayatını kaybetti. O da arazide açılan fay hattına düşen. Onun dışında peki 17.000'e yakın can kaybımız var. Peki 17.000 insan nasıl neden hayatını kaybetti? Depreme dayanıksız yapılan binalardan dolayı. Teknik şunu emrediyor. Diyor ki binanı depreme dayanıklı yapacaksın. Deprem 5 7 şiddetinde de olsa, 7.5 şiddetinde de olsa en azından binanın paket olmaması lazım. Ayakta kalması lazım iskelet olarak. Ha, kullanılmayabilir, ağır hasar alabilir. Ama paket olmaması lazım. Paket olmamasının anlamı şu, içinde can kaybı olmaması lazım. Maalesef, şimdi araştırmalarınızda da onu göreceksiniz, O gazete arşivlerinde de göreceksiniz. Bir bakıyorsunuz binalar maalesef aradaki kolon, kiriş, bağlantı yerlerinden kırılmış. Pat pat pat pat bütün binalar kat kat bir binmiş O aradaki insanların tamamı da hayatını kaybetmiş. tabii bir de bilinçsizlik de vardı. Yani geçmişte maalesef deprem fay bilinmiyor. Yani ben bir teknik insan olmama rağmen öyle bir bilinç yoktu daha doğrusu. Deprem bilinci yoktu. Teknik bir insan olmama rağmen benim oturduğum bina depremde tam fay hattının üzerindeydi. Arazide açılan o iki buçuk metre arazinin kaydığı fay hattının üzerindeydi ve bir olduğu gibi yıkıldı. Yani bu 99 depremi aynı zamanda bizim ülkemizde bir deprem bilincini de oluşturdu. Bu da şundan kaynaklı, yani daha önceden de işte Erzincan'da deprem oldu, Kütahya'da deprem oldu, Doğu'da Erzurum'da deprem oldu, Bitlis'te Siirt'te depremler, Van'da depremler oldu ama bu bilinç oluşmamıştı. 99'da bu oluştu. Neden oluştu? Az önce giriş bölümünde de söylediğimiz gibi Kocaeli Türkiye'nin özeti ve 80 vilayetten de buraya göç geldi. 99 depreminde bu kentten Kocaeli'den 80 vilayete maalesef cenazeler gitti, deprem şehitleri gitti. Tabii bu bütün Türkiye'yi ayağa geç, kaldırdığı gibi bütün Türkiye'de deprem bilincini oluşturdu. Acıyı sadece Kocaeli hissetmedi, Van'daki de hissetti, İzmir'deki de hissetti, Edirne'deki de hissetti. Dolayısıyla 99 depremi bu anlamda bir bilinç oluştu. Ama e, vatandaş olarak gerçekten bizler üzerimize düşeni yapmamız lazım. Yani teknik neyi gerektiriyorsa o gerektirdiği hassasiyetle binalarımızı yapmamız lazım. O hassasiyette teknik hizmetleri almış olmamız lazım. Allah korusun bunu samimi olarak söylüyorum. Deprem neticesinde yıkılan bütün binaların en iyisi yapıldı. Kent mahvolmuştu, Kocaeli, İzmit, Gölcük, o Güzelga özellikle Fayattın'ın olduğu güzergahlar. Kent mahvolmuştu ama bugün yapılan e, yatırımlarla e, uygulanan projelerle o günkü değeriyle bugünkünü kıyaslarsanız en az 20-30 kat daha kaliteli bir pozisyonda. Ancak o gün hayatını kaybeden bir insanı geri getirme şansımız yok. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı biz can kaybı tekrar olmasın diye yapmak zorundayız. Bunun için devletimiz aslında kendi şefkat elini vatandaşı uzatıyor. Diyor ki, depremden dolayı benim canım çok acıdı. Benim vatandaşlarım hayatını kaybetti. Senin kardeşin, annen, baban hayatını kaybetti. Ben bir dahaki yaşanacak depremde artık bir insanın burnunun bile kanamasını istemiyorum. Dolayısıyla güvensiz binalarınızı güvenli hale getirmeniz için ben her türlü devlet olarak imkanı size seferber ediyorum diyor. İşte kentsel dönüşüm, kamuoyundaki ismiyle kentsel dönüşüm kapsamında kredi desteği veriyor, faizinin yüzdenesine yakınlığı karşılıyor. Belediyede ve topudaki bütün haşlardan muafiyetler getiriyor. Yeter ki güvenli bir eve kavuşsun vatandaşımız. Ha, vatandaşımız da bunu şur burada şunu düşünmesi lazım. Yani burada üçün beşin hesabını yapmaması lazım. Hani genelde kentsel dönüşüm, yasal dönüşüm diyorlar ama bu çok doğru bir ifade değil. Allah korusun bu ifadeyi söyleyen birisini inanan insan yarın evinde deprem nedeniyle vefat ederse sorumlusu bu söyleyen insanlardır. Bunu özellikle ifade ediyor. Dolayısıyla vatandaş da şunu düşünmesi lazım. Bir bölgede kentsel dönüşüm yapılacaksa eğer kendi binası sağlıklı değilse, güvensiz değilse kentsel dönüşüm yapma, yaparken Burada bir daire fazla çıkartabilir miyim, mi? bunun hesabını yapmaması lazım. Eğer bunun hesabını yapıp da bir daire fazla çıkarmak için mücadele ederse, bu süre içerisinde burada e, bina deprem nedeniyle yıkıldığı zaman bir çocuğunu, eşini, annesini, babasını, akrabasını, yakın dostunu, komşusunun ölümüne sebep olursa, bunun altından kalkması mümkün değil. Dolayısıyla de ben şunu söylüyorum. Terazinin kefesini bir tarafına kendilerini, yakınlarını, eşini, dostunu koyması lazım. Bir tarafta ekonomik olarak o kentsel dönüşü elde ettiği, umduğu değerleri koyması lazım. Bu hangisi basıyorsa ona göre karar vermesi lazım. Devletimiz üzerine düşeni yapıyor. Teknik kesinlikle, insanlar, dereviyemiz yapıyor. Biz de medya mensubu olarak, gazeteci ve belgeselci olarak bir sorumluluk hissettik. Sağ olun destek oldunuz. Avrasya Gazete, Radyo, Televizyon yayıncıları olarak biz birçok belgeseller hazırlayıp televizyona ücreti almadan birçok kurumlara dağıtıyoruz. Hı hı. Kendimiz de bunu su Depremle ilgili de bir şeyler yapalım dedik. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu, Erzincan Valisi. Evet, Allah rahmet eylesin. İmzasıyla beraber gönderdi. Yani bugün hı hı. başlamadık, 92 yılından beri arşivler topladık. Ciddi bir arşivimiz oldu. Bila bedel araştırma yapmak isteyen herkese bu arşivi açtık. İşte gördüğünüz gazeteler var Hı -hı. yüzlerce 17 Ağustos Marmara depreminden sonra. Ya bu, aslında ciddi bir arşiv bu. Ne tavsiye için Ben de onu Araştırmalar için aslında burası bir hazine. Gerçekten şimdi az önce bizleri de gezdirdiniz, bütün dökümanlar hakkında kısaca bilgi de aktardınız. Burası bir hazine. Bu hazineden istifade eden herkese de açık olduğunu söylüyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir hizmet. Allah sizlerden razı olsun. Özellikle genç araştırmacılarımıza yönelik, bu konuda çalışma yapan gençlerimize yönelik önemli bir mekan burası. Ama Gebze Teknik Üniversitesi ile beraber, var. Gebze Ticaret Odası, AFAD, Milli Eğitim, bunlar da paydaş ortaklarımız. Ama biz sizinle ilk söyleşiyi gerçekleştirerek evet. bu projeye start verdik değerli vekilim. Ee, lütfen gelmeniz son... Evet, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten deprem konusunda benim bir hassasiyetim var. Bunu e, o günden itibaren her ortamda bunu gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yani e, iki tane kızımı kaybettim, iş ortağımı kaybettim, onun eşini kaybettik. Bu bizim toplumun en önemli meselesidir. Artık az önce de söylediğim gibi devlet olarak ve neticiler olarak depremden dolayı bir insanımızın dahi burnunun kanamasını istemiyoruz. Devlet şefkat elini uzatıyor, vatandaşımız da uzatılan bu elden tutması lazım. Evet, İçişleri Bakanlığı Sihir Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Avrasya Gazeteciler Derneği Sosyal Sorumluluk Projesi ve ilk başlangıcı değerli vekilimle yaptık ki çünkü bu teknik insan olarak da projeye sahip çıkmıştı.